Herkese selamlar arkadaşlar. Aşağı yukarı 20 kalp bir bakiyemiz var. 20 kalp bir bakiye ile bugün oynayacağız. Oynayıp Zeus'tan kaldırmaya devam paralar arkadaşlar. Zeus verdi mi veriyor. Zeus da Tanrı'yı. Sweet, sweet diyorum ya. Geç of Olympus'tan sonra derken ne oldu lan? 920 ile girdik bir anda. Geç of Olympus'tan sonra... Favorilerimden biri bu oyun. Öf, oyun çok kolay. O yüzden favorilerimden. Yani sadece bakıyorum oyuna. Ediyorum ki ha, Hades geldi. Hades geldi 200 lira verdi. Afrodit geldi 200 lira verdi. Afrodit çok ucuz ya. İyi para veriyor. Yani getirisi güzel. Bak Hades geldi 500 lira. Hades. Adamım Hades. Adamım Hades. 3 tanesini geldi. Free Spin'lere çat. 6 tane 14.960 lira kala. 3 hadisi zincirledim oraya. Bak şimdi oradan 500 TL güzel 1000 aldık. Bak geldiğimiz paraya ben geri dönüyoruz abi. Şimdi ne yapıyor? 600 oradan temiz 1600 oldu. 4 spinliği kazandık şimdiden. 3 spinimiz kaldı. 2 tane daha geldi. Bakalım ne olacak? 2 tane daha geldi. 300 de oradan aldık arkadaşlar. Ödeme çizgilerini verdi. Aha ekstra 2 spin daha geldi. Chrispin kaldı. Bak Chrispin left bir bir tane kaldı. Big win. Big win. 12 bin mi? 12 bin mi? 12 bin big win mi? Oo oh, oh, oh, oh. 400 lira 12 bin big win verdi lan? 14 bin lira oldu. O 28 bin lira yaptık bak iyi zaten. 12 bin lan big win böyle mi olur? Lülüm. Fena bir bigün verdi. Fena bir bigün. 1300 verdi şimdi de. Zeus, adamın çak şimşekleri. Adamsın sen böyle. Zeus falan diyor, bak, Aha bir daha girdik. Aha girdik lan Hades. Yavrum Hades. Altı spinle tekrar girdik. Yavrum Hades. Bugün Hades çalışıyor. Hades'le başladık. Zeus'la devam ettik. Afrodit bize bayağı yedirmişti. Bayağı yedik yani Afroditi. Şimdi de sıra Hades'te. Az önce Hades ne verdi lan? 12.001'den verdi. Bak yine geliyor, yine geliyor, yine geliyor. 4.300'de buradan, 4.300'de buradan. Yine geliyor, yine geliyor, yine geliyor. 5.420 lan. At, at, at, arplar geldi. Lastipin, oraya düş, düş oraya bir tane, düş oraya bir tane. Afrodit geldi, Hades Avroti diyemez. 34.480 lira oldu. İki dakika daha devam edeceğim. En fazla iki dakika. Bakacağım bir oyuna daha girerse girer. Girmezse gider. Abi 19.000 liradan lira, 34.000 lira yaptık hemen. Her attığı elde veriyor bir şeyleri ya. Aslanım Hades artık favor Ya yani Favor oyunum Zeus <gülüyor> tandırır -er artık ya. Abi çat diye verdi ya. Çat diye Frisbee'ne giriyor. Bak geldi 200 lira bir şey yok ortalıkta hadi gülüm yandan yandan 200 lira gir bir daha oyuna gideceğim oyuna gir gideceğim bir daha 800 lira da buradan skaterlar 980 lira da buradan Ödemeden bırakmıyor anasını satayım. Küçük küçük demiyor. Küçük büyük demiyor. Ödüyor. Ödemeden geçmiyor. Bak bak bak bak. 380 de buraya koydu. Hala 33.000'deyiz. Hala 33.000'deyiz. Öde. Kupey. Kupe Zeus. Çak şimşeklerini. Öde. Zeus'un köpeklerisiniz hepiniz. Ödeyin lan. Bak bak bak. bak, bak. Arodit. Gösteriyorsun ama elli ha. Afrodit, yapma bize bunları, gösterip elletmemeler falan ne oluyor? Çakışıyor mu sana? İşte böyle, sen böyle ödersin ya, yani az çok demeyeceksin. Ödeyeceksin bir şeyler, Afrodit. Bak bak bak, 280, Afrodit'in olduğu her yerde ödeme alıyoruz ya, Zeus Afrodit. Baba bak yine gelmedi, Zeus bu kez, Afrodit Zeus'a vermedi bu kez. 30.420 kaldık. Bak Afrodit çok da düşmeye gerek yok. Öyle bir şeyler. Kopeklik yapma. 120. Güzel. Güzel Afrodit. 5K yedik Afrodit. 34 bin alsaydık mı lan? Neyse boşver olmayalım. 140 lira. Afrodit. Afrodit. Afrodit. Afrodit. Afrodit. 400 lira mı alsak ne yapsak ne yapsak etsek 29.000 lira oldu lan 10k kardayız bence kısa günün kârı diyelim buradan jav arkadaşlar sonra çekim yapmaya geri dönelim Zeus da tenderer Geç of Olympus hemen hemen aynı te tema benzer tema ama daha çok oyuna giriyor çat çat çat oyuna giriyor fena oyun şeyler ve ödemeler veriyor çat diye atıyor İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Biz şimdi çekim yapıp keyfini sürmeye gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonra koyunlarda görüşmek üzere. Zeus'la kalın.